Rüyada bıçak görmek ne demektir? Rüyada bıçak görmek, evlet sahibi olmaya, bıçağın yanında başka bir silah da gördüyseniz, şan ve şerefinizin artacağına, makamınızın yükseleceğine, güçlenip para ve mal sahibi olacağınıza, hasret çeken kişilerin bir araya gelerek, hasretle özlem gidermelerine işaret eder. Rüyada bıçak satın aldıysanız, size bir tuzak kurulacağına, rüyada bıçak kaybettiğinizi gördüyseniz, bir kazayı ya da içine gireceğiniz bir belayı son anda atlatacağınıza, Rüyada bıçağın keskin hale gelmesi için bile değilseniz yapmadığınız bir işle ya da işlemediğiniz bir şeyle suçlanacağınıza işaret eder. Rüyada bıçağı sakladıysanız elde edeceğiniz güce, varlığa ve zenginliğe elde ettiğiniz imkanlarla sahip çıkacağınıza ve değerlendireceğinize bu zenginliğinizi ve kıymetini bilerek hareket edeceğinize işaret eder. Hamile kadının rüyasında bıçak girmesi, dikkatli olması gerektiğine, başına gelebilecek tehlikelere karşı daha dikkatli ve düşünerek hareket etmesi gerektiğine, olabilecek iyi veya kötü beklentilerin zamanının geldiğine ve belli düşünme korkusu içinde olduğuna, uzun zamandır görmediği dostuna, akrabasına, eşine, dostuna kavuşacağına işaret eder. Rüyada bıçak sapladıysanız, sivri dilli olduğunuza, açık sözlü olmanız nedeniyle bazı sözlerinizin insanlara dokunduğuna, onları rahatsız ettiğine, Bıçak saplanarak yaralandığınızı gördüyseniz, başınıza büyük bir talihsizliğin geleceğini, başınızda belaların dolaştığına işaret eder. El yahut ayağınıza bıçak saplandıysa, sağlıklı bir hayat sürdüremeyeceğinize, düştüğünüz hataların bedelini ödeyeceğinize, kalbinize bıçak saplanması ise kötü bir geleceğe, günü ilişkilerinden yana kısmetinizin kapalı olacağına işaret eder. Rüyada kırık bıçak gördüyseniz, bazı davranışlarınızın insanların tepkisini çekeceğine, bu tepkilerini davranışlarla veya sözlü olarak dile getireceklerine, girişken davranacağınız ve yapmak istediğiniz bütün işlerde çok büyük başarılar elde edeceğinize işaret eder. Eğer bu çenin kırık kısmı ucuysa, çevrenizde nerede ne söyleyeceğinizi söylediğini fakat pardon arkadaşlar, çevrenizde nerede ne söyleyeceğini bilmeyen patavaslı insanların olacağına ve bu insanların can sıkacağına. Bu kişiler sadece boş konuştuğu için size bir zararı olmayacağına işaret eder. Kırılmış bıçak kullanmak, kırık bıçak kullandığını görmek, kendinizi reddedilmiş hissettiğinizi ancak bu düşüncenizin yanlış olduğunu anlayacağınızı işaret eder. Rüyada bıçak satın aldıysanız kafaya taktığınız bir düşmana, canınızın sıkıldığına, aklınıza kötü şeyler gelmesine rağmen kendinize hakim olmayı ve kendinizi kontrol etmeyi başardığınıza kısa zamanda yapılacak bir evliliğe işaret eder. Rüyada birinin bıçak çektiğini gördüyseniz yorucu çalışma stresi yüzünden tedavi edilmesi biraz zor olan bir rahatsızlık, hastalık yaşayacağınıza ancak şifaya kavuşacağınıza, ailenizdeki birisiyle sıkıntı yaşayacağınıza bazı kişilerin sayesinde aranızın düzeleceğine işaret eder.